Han öyle bize yavaş. Ya bir şey olmaz derken bu candır ama. İşte çalış. Ay! Ay! Tamam, en zor odur. <gülüyor> en zor odur. Ya az kalıyor. Ay babam. Ay! En zor odur. Hocam Kurban öyle yavaş. Tamam, tamam bitti. Hocam Kurban öyle bitti. Tamam. Ay, Juan me viene, no. Juan me viene, no. Cuando viene o Juan me viene, me viene. Siz de dinle Peter. Bütün de. Lan ne bitti. Ya işte yine şey oldu ama bitti. Ne yaptım sen size? Sen ben söyleyin. Şey Siz tadınız uyuşur. Hani uyuşmamış. Bazılar hiç olmamış. Hocam kurban olayım yavaş yapın ya. E, tamam. Daha Siyer. çok var mı hocam? E, bir tane dikiş Ay, daha attım mı? Başladım. Tamam. Dur, bir, bir tane attım. E, hocam kaç tane var daha? 2 tane dikiş atacak. Bir tane attı. Hocam daha kaç tane var? Hocam Dur bir şey yapma. Hocam ya bir teselli de vermiyor hep.